Matematik sınavında doğru cevapladığınız her soru için 5 puan alacaksınız. Aşağıdaki tabloda x, doğru cevapladığınız soru sayısını, y ise sınavdan aldığınız toplam puanı temsil ediyor. Bu iki değişken arasındaki ilişki aşağıdaki denklemle ifade edilmiş, y eşittir 5x. Bu denklemi grafik üzerinde gösterin. Öncelikle tabloya bir bakalım. Eğer 0 soruyu doğru cevaplarsam, hiç doğru mu olmazsa 0 puan alacağım değil mi? Bunu grafikte gösterelim. 0 doğru mu olursa, 0 puanım olacak. Bir soruyu, bir soruyu doğru cevaplarsam mantık olarak, zaten tabloda da yazıyor, 5 puan alacağım. Yani bir doğru cevabı karşılık 5 puan. Tabloda da bunu görüyoruz. Aynı şekilde iki doğru cevabın 10 puan ettiğinde grafikte görüyoruz. İşte bu kadar.